Merhabalar uzun zaman sonra güzel müjdeli haberlerle karşınızdayım. 11 Nisan 2023 tarihinden bahsedeceğim. 11 Nisan 2023 tarihinde özel bir kavuşum meydana gelecek. Bu kavuşum Hangi açıları tetikleyecek bunlardan bahsedeceğim. Hangi burçlar daha şanslı bir şekilde bu kavuşumdan etkilenecek bunları aktarmaya çalışacağım. Bir de bu kavuşumun sembolizmasını inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Öncelikle kanalıma abone olan, yorum yapan, beğenen, paylaşan herkese teşekkür ediyorum. Kanala ayrıca destek olmak isteyenler katıl veya teşekkür butonundan da destek olabilirler. Ve beni instagram hesabımdan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet 11 Nisan 2023 tarihinde e, Jüpiter ve Güneş koç burcunun 21 derecesinde kavuşacaklar Tabii ki 11 Nisan'da başlamasına rağmen Aslında 9 ila e, 13 Nisan arasında etkili olan bir görünümden bahsediyoruz biliyorsunuz e, Jüpiter geçtiğimiz yıl itibariyle Koç burcuna geçmişti artık e, yaz aylarından itibaren boğa burcuna geçecek ve Jüpiter boğa burcuna geçmeden önce Koç burcundaki güneşle her yıl bir defa olan Jüpiter Güneş kavuşumunu meydana getiriyor. E, biliyorsunuz e, bu dönüşle beraber tabii ki derece bazında farklılıklar var. Her yıl aynı derecede aynı burçta bu kavuşum meydana gelmiyor. Ancak bu kavuşumla beraber iki ışığın iki pozitif enerjinin birleşmesiyle beraber bizde bir aydınlanma, bir coşku, neşe, bolluk, bereket hali hasıl oluyor arkadaşlar. E, özellikle 21 derece koç burcunun bulunduğu ev hangi alanlarınızı yönetiyorsa haritanızda bu alanlarda bir rahatlama hissedebilirsiniz bir şans karşınıza çıkabilir çifte şans Hatta çifte fırsatlardan da bahsedebiliriz ve tabii ki Jüpiter'in koç burcu enerjisi daha önce Jüpiter Koç burcuna geçmeden evvel çekmiş olduğumuz videolarda bahsettiğimiz gibi Aslında şansımıza Kendimizin yürüyeceği yani eylem enerjimizle cesaretimizle coşkumuzla beraber şansımızın bize geleceği bir enerjidir ki Güneş e, Koç burcunda oldukça rahat bir şekilde çalışır e, Koç burcu birinci evdir Ben demektir ego demektir kendini göstermektir e, burada Aslan burcun Aslında Koç burcunun benzeşen özellikleri vardır kendi yeteneklerini göstermek kendini ortaya çıkarmak kendini parlatmakla alakalı temalarda oldukça Keyifli bir yerleşimden bahsediyoruz. Ee, şimdi e, Jüpiter-Şiron kavuşumu Mart ayının ortasında oldukça yoğun bir şekilde etkisini gösterdi. Akabinde Terazi Dolunay'ında, Şiron-Yen Dolunay'da e, bu etkiyi yani Mart ortasından beri başlaya gelen o enerjiyi Artık pik yaptıran, bizi bazen kendi yaralarımızla yüzleştiren, kendi korkularımızla yüzleştiren ama bir taraftan da artık karar aşamasına gelmek noktasında bizi zorlayan ve motive eden bir süreci arkamızda bıraktık. Zaten biliyorsunuz 20 Nisan'da bomba gibi bir tutulmaya doğru ilerliyoruz. Bu tutulmaya dair bir video paylaştım. Bundan önceki videoyu dinleyebilirsiniz oldukça e, enerjimizin yükseleceği ve hayat döngümüzün seyirinin değişeceği bir enerjiden bahsediyoruz ki Jüpiter'de bu tutulmada etkili olacak aslında 20 Nisan tutulmasının etkisi ve enerjisi bu bahsetmiş olduğum günlerde yani 9 ila 13 Nisan tarihleri arasında kendisini gösteriyor derece bazında or uzaklığı olsa da Aynı alanları tetiklediğini söyleyebiliriz. Jüpiter güneş kavuşumuna Şiron'un da eşlik ettiğini görüyoruz. Yani terazi dolunayıyla beraber gelen süreçte bizim yaralandığımız sıkıldığımız, bunaldığımız ayyuka çıkan, ortaya çıkan bizi yoran, bizi üzen konulara dair bir şifa enerjisi de çalışacaktır. Yani o olayı neden yaşadığımızı, o durumun neden başımıza geldiğini, şimdi onunla beraber daha güzel bir şekilde nasıl ilerleyebileceğimizi gösteren bir yerleşimden bahsediyoruz. O anlamda da terazi donlayının yaralarını sarmaya başlayacağımız bir kavuşum olduğundan da bahsetmek mümkün. Ee, bu Jüpiter e, güneş kavuşumunun aynı zamanda antivertex noktası yani vertex ve antivertex noktası ile temas ettiğini de görüyoruz arkadaşlar. Şimdi vertex noktaları karşılıklı bir şekilde ilerler ve burada özellikle kadersel müdahaleler kaderin parmağı dokunuşu söz konusudur. Genelde vertex noktaları e, bazı dışarıdan müdahalelerle yani olay Kişi, olgu, haber gibi bizim içimizden gelen değil, bizi dışarıdan tetikleyen ve etkileyen mevzulara sembolize eder. Dolayısıyla bugünlerde karşınıza çıkan kişiler, bugünlerde almış olduğunuz haberler, bugünlerde karşınıza çıkan fikirler, durumlar, haberler, gündemler, şarkılar, sözler her neyse e, oldukça kadersel tesiri olduğunu unutmamakta fayda var. Yani aklımıza birden bir fikir geliyorsa, aklımıza... E, Birden bir e, şarkı geliyorsa, bir insan geliyorsa veya karşımıza birileri çıkıyorsa, bize bir şeyler anlatmaya çalışıyorsa. E, buradaki e, o ışığı yakalamak da önemli olacaktır. Yani bunun arkasındaki o ışık, o şans nedir? E, çok basit olmayabilir bu karşılaşmalar, görüşmeler, konuşmalar. E, mutlaka arkasında dediğim gibi e, farklı temaları da işaret ediyor olabilir. Evet, bu e, Güneş, Jüpiter kavuşumu meydana gelirken tabii ki e, negatif ve gölge yönlerine bakacak olursak aşırı özgüven, aşırı rahatlık, biraz tembellik enerjisi de verebilir. Ee, tabii Jüpiter ve Güneş Koç burcunda kavuştuğu için aşırı cesaret, girişimcilik e, temasını da tetikleyebilir. Yani hallederim, yaparım, onu da yaparım, bunu da yaparım. Hepsi benim bebeklerim diyebiliriz ama tabii ki neticede 24 saatlik bir güne ve tek bir bedene e, sığdırabildiğimiz kadarını yapmamız gerekir. E, çünkü bu coşkunluk ve iyilik hali e, bize fazla gelebilir ve e, o üzerimizdeki ölü toprağını atmak adına Hemen cilcik bir şeyler olsun ve hepsi aynı anda olsun. Her şey benim olsun gibi bir algıya da kapılmaya sebebiyet verebilir. Yani Jüpiter'in tuzağı burada çalışabilir arkadaşlar. Egoist olmamak, e, aşırı rahat olmamak, bununla beraber tabii ki tembellik bazen de nasıl olsa yine karşıma çıkar. Nasıl olsa yine değerlendiririm. Bu benim yeteneğim gibi e, algılardan sıyrılmak da önemli olacaktır. Yani bu rahatlık tuzağına düşmememiz gerekiyor. Ee, Jüpiter-Shiron kavuşumu aynı zamanda Ingeç burcundaki Palas'la da kare görünüm yapacak. Ve e, her ne kadar azalan açıda olsa da yaklaşan açıda olsa da gerçi e, Plüton'la da kare görünümleri var. Yani bir dönüşüm sürecindeyiz arkadaşlar. Bir değişim sürecindeyiz. Hayatımızı yönetebilmek, hayatımızın direksiyonunu elimize alabilmek adına... Önemli bir takım süreçlerden geçiyoruz. Özellikle şöyle bir 2019-2020 senelerini gözden geçirin. Şu pandemi dönemlerini bir gözden geçirin. O dönemlerde başlayan süreç bizi hangi noktaya evreltti? Bununla alakalı da aslında e, o dönemden bu döneme yaşamış olduğumuz sıkıntıların bize kattıklarını fark edebilmek ve bu, bu bize katılanları aslında doğru bir şekilde değerlendirebilmek noktasında kıymetli olduğunu düşünüyorum bu yerleşimin biliyorsunuz önümüzdeki süreçte Merkür retrosu başlayacak Boğa burcunda ve Merkür Uranüs Juno da Boğa burcunda kavuşum enerjisine devam etmekte yani aniden başlayan ilişkiler aniden başlayan hak arayışları evlilikler ortaklıklarla alakalı Ani haberler, gündemler, teklifler, konularda halihazırda etkisini sürdürmekte arkadaşlar ve artık Kuzey Ay düğümü de Boğa Burcu'nun ilk derecelerine kadar yakınlaşmış vaziyetteyken enerjiler yavaş yavaş yer değiştirmeye başlıyor. Şimdi bu kavuşumun sağ bir an sembolünü incelemek istedim. Bu tarz kavuşumlarda fırsat buldukça bakmaya çalışıyorum. Çünkü bize bazen farklı mesajlar da verebiliyorlar. Ve bakmış olduğumda çok güzel bir sembol ile karşı karşıya kaldım. E, bütün arzuların gerçekleşebileceği bir bahçeye açılan kapı. Yani e, aslında ben buna dilek kapısı diyorum. Kapak fotoğrafına da o şekilde yazdım. Yani bütün arzularımızın yerine gelebileceği bir fırsat, bir şans, bir dua, bir dilek zamanını işaret ediyor arkadaşlar. Muhteşem fırsatlar, olasılıklar, ihtimaller denizi içerisinde olduğumuzu ve huzurlu mekanlarda, huzurlu ortamlarda, huzurlu kişilerle geçirebileceğimiz vakitleri, mutluluk Vadi yani mutlu olabileceğimize dair bir vaat, bir umut aslında e, tetiklenecek anlamına gelebiliyor. Veyahut istenilen noktaya, talep edilen noktaya hayal edilen noktaya ulaşabilme ihtimali veya ulaşma Tatmin olma. Birçoklarımız bu süreçte gerçekten çok mutlu olacakları haberler alabilirler, müjdeler alabilirler. Eğer alanlar varsa yorumlara yazarsa çok sevinirim. Muhtemelen haritanızdaki dereceler tetiklenmiştir. Eğer e, tabii ki biz burada genel yorumlar yapıyoruz arkadaşlar. Danışmanlık almak isteyenler e, özel olarak kendi haritalarındaki etkileri test etmeliler. Burada tabii ki tam olarak istediğimiz noktada e, bulunamayabiliriz. Mevcudumuz bizim için yeterli olmayabilir ama belki de bir adım atarsak, bir cesaret gösterirsek, bir kapıyı açarsak yani önünde önümüzde duran o kapıyı açarsak, e, o ufak adımı, o ufak teklifi, o ufak kararı verirsek... E, istediklerimize ulaşmamızın da aslında o kadar o zor olmayacağını gösteren bir sembol bu. E, yeter ki kapıyı çalmalı, çalalım, yeter ki o adımı atalım, yeter ki o cesarete gösterelim veya yeter ki o netliğe kavuşalım, o kararı alalım. Belki de e, bir kapının önünde duruyoruz ve o kapıyı açtığımız zaman, hayal ettiğimiz dünyanın içine gireceğiz ama o kapının önümüzde durduğunu görebilecek zamanımız yok. Veyahut kafamız çok dağınık. E, sahip olduklarımızın farkına varamıyor olabiliriz. E, bu gibi temalar bu sembolizmayla e, ön plana çıkıyor. Özellikle şans ve servet ile ilişkili ödüller, hazineler, defineler, mülk edinmek, daha iyi bir hayat, e, daha mutlu bir hayat, daha coşkun bir hayat... Ama tabii ki negatif tesirlerde hak ettiğini almamak e, ve e, kendine sunulan hediyeyi, ödülü kabul etmemek ve hep daha fazlasını istemek, doyumsuz olmak, tatminsiz olmak gibi e, temaları da gösteriyor. Yani bardağın dolu tarafını değil, boş tarafını görmek gibi, elindekilerin aslında kıymetinin e, pahasını test edememek gibi temaları da göstermekle negatif tesirine baktığımız zaman... Yani aslında etrafımızdaki güzellikleri, mutlulukları, canlılığı fark etmemiz gerekiyor. Ve gerçekten bu enerjiye geçtikten sonra bugünlerde oldukça şanslı deneyimler yaşayabileceğimizi söyleyebiliriz. Birkaç gün boyunca nefes almak bize çok iyi gelecektir diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı, yorum yapıp beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Danışmanlık ve iletişim için instagram obikusastroloji hesabı veya obikusastroloji.com adresinden bana ulaş Sevgiler, güzel şanslar. Hoşça kalın.